Gördün mü bak, bizden ötesi de varmış Yaşananların hepsi megal birer yalan Yaşayamam ki ölürüm hasretinle Yar ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme Bilirsin sensiz beni yaşayamam ki Derimde bu da mı vardı Sevdiğim mi başkalarım...